Sen ne yaşıyorum ama hala anlamadım ömür böyle nasıl geçer uzak uzaklaşıyorum gerçekten kazanan ekmeğini böler hey. Ne istediğimi bilemedim hiç belki de gerçekten hiç almadım risk Patlar afiş istediğini bu kartlara diz bizde party boyuz hep Kıyak arama be bana boş yapamazlar Karalarlar karalarlar Hepsi boş Bizde money flip Geri koş Çeker gibi fiş Senelerde yaşıyorum ama hala anlamadım Ömür böyle nasıl geçer İnsanlardan uzaklaşıyorum Gerçekten kazanan ekmeğini böler Ey Senelerdir yaşıyorum ama hala anlamadım ömrü böyle nasıl geçer İnsanlardan uzaklaşıyorum gerçekten kazanan ekmeğini böler ey Yanlış kişilerle muhatabım hatalarım var ama unutma ki her ışık elbet söner Senelerdir yaşıyorum ama hala anlamadım ömrü böyle nasıl geçer